Merhaba sevgili yengeçler ve Yükselen Burcu yengeç olanlar 8-14 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili yengeçler Güneş boğa burcunda ilerlemesini sürdürüyor bu hafta itibariyle artık Venüs sizin burcunuza geçiyor Venüs iyicil bir gezegen dolayısıyla önümüzdeki dönemde birkaç hafta güzellik estetik kişisel konfor alanlarında daha keyifli olabilirsiniz daha verimli bir dönem başlıyor sizin için ilişkilerde de romantik konularda da gelişmeler olumlu olabilir e, bu hafta itibariyle bunları daha fazla gündeminize alabilirsiniz cazibeniz artıyor daha fazla dikkat çekmeye başlıyorsunuz Pazartesi günü Ay yay burcunda olacak iş trafiğiniz biraz ön planda evde de yapılacak birçok işiniz olabilir e, mesleğinizle ilgili konularda dikkat çekiyor sağlık konuları evcil hayvanlarınızın bakımları ve benzeri temalarda Tabii ki gündeminizde olabilir Salı günü Ay oğlak burcuna geçecek Perşembe gününe kadar daha çok ilişkilerden fayda sağlayabilirsiniz eşinizle, partnerinizle ilgili konular, ortaklaşa yapılacak işler ya da birebir hizmet aldığınız kişilerle, kurumlarla görüşmeleriniz, randevularınız olabilir. Daha sosyal olacağınız, daha toplumsal alanda kendinizi gösterebileceğiniz zamanlar. Perşembe günü Ay Kova burcuna geçecek. Perşembe ve cuma biraz içe dön, yönelmeniz mümkün ama finans konuları, para konuları, böyle hesap işleri, banka işleri gibi, fatura ödemeleri, borç alacak konuları gibi mevzular da var. Hesap işlerine dikkat edin. Beklenmedik harcamalar da olabilir. Biraz stresleriniz olabilir özellikle para konularında. Cuma günü burada çok acele kararlar vermemek gerekiyor. Hafta sonu Ay Balık burcunda olacak. Hafta sonu inançlar, maneviyat, geleceğe dair bakışınız, beklentileriniz, düşünceleriniz, felsefeleriniz ön planda. Umutlusunuz. Daha iyimsel enerjiler var. Çünkü Ay Burcunuzdaki Venüs'te de güzel bir açıda olacak. Dolayısıyla pazar günü özellikle tüm gün boyunca çevrenizdeki kişilerle özellikle kadın figürlerle ilişkileriniz daha destekleyici olabilir. Ama kararlarınız, eğilimleriniz daha duygusal, daha romantik, daha empatik olabilir. Seyahatleriniz veya seyahatle ilgili bazı planlamalarınız ön planda. Merkür Boğa Burcunda geriliyor ve hafta sonu artık retrosunu bitirmek üzere duracak. Özellikle pazar günü iletişim konuları bilgi trafiği haberleşme seyahatler yani buralarda bir yavaşlama bir tıkanma bir gecikme mümkündür buna dikkat etmek gerekiyor öğleden sonraki saatlerde ay Uranüs açısı bazı sürprizler heyecanlar ortaya çıkarabilir değişikliklerle karşılaşabiliriz ama genel itibariyle ayın Venüs ve güneşle yapacağı olumlu açı size de huzurlu ve istikrarlı bir enerji vermeye devam ediyor Sevgili yengeçler Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum hoşçakalın